Yenilik gelecek hayatımıza diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu Koç burcunun haritanızda temsil ettiği alanlara göre, burçlara göre yorumlarını yapalım bakalım. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Evet 16 Nisan 2018'de Koç burcunun 28 derecesinde Uranüs'yan bir yeni ay bizleri karşılayacak. Şimdiden paylaşmak istedim etkilerini. Bu, dolu, bu yeni ay e, sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor ve dolayısıyla Merkür retrosu ile beraber aile içinde sıkıntılar yaşadıysanız belki bir taşınma fikriniz vardı engellendi belki bir ev almak istiyordunuz alamadınız gibi evle konfor alanınızla annenizle geçmiş bağınızla ilgili yaşadığınız sorun her neyse artık 16 Nisan'daki etkiyle beraber ani sıra dışı beklenmedik bir fırsatla karşılaşmanız olasıdır. Mesela ev almak istiyorsunuz. Aniden bir ev karşınıza çıkabilir, uygun fiyatlı olabilir, aradığınız ev olabilir veya hiç beklemediğiniz bir yerden ev almaya karar verebilirsiniz gibi durumlar söz konusu olabilir. Veya aile içinde bir takım huzursuzluklar vardır. Bunlar çok sıra dışı ve ani bir şekilde çözüme kavuşabilir. Konfor alanınız, annenizle olan ilişkiniz, Ev, aile, yuva, tadilat gibi konular artık her neyse bu konularda çok güzel etkilere gebe bir dönem. Sizi bu alanda etkileyecek sevgili Oğlaklar, umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Koç burcunun 28 derecesinde 16 Nisan 2018'de bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay gerçekten çok güzel açılarla donatılmış ve e, ani sıra dışı beklenmedik fırsatlara gebe bir yeni ay. Sizin üçüncü evinizi etkiliyor sevgili kovalar ve e, Merkür retrosuyla beraber yaşadığınız iletişim problemleri, iletişim sıkıntıları, belki kardeşler arasındaki sıkıntılar veya yazılı sözlü medyadaki bazı aksaklıklar artık son buluyor ve siz artık yeni bir iletişim şekli benimsiyorsunuz. Belki kendinizden hiç beklenmeyen bir iletişim şekli geliştirebilirsiniz. Her ne olacaksa sizin daha evvelden düşündüğünüz planladığınız bir şey değil. Ancak aniden bir şanslı fırsatla karşınıza çıkan bir durum olacak sevgili kovalar. Veya kardeşlerinizle hoş vakit geçirebilirsiniz. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Veyahut bir araba alabilirsiniz. Dediğim gibi kısa seyahatler, kardeşler, kuzenlerle olan ilişkiler ve aynı zamanda... İletişim sözlü medya ile ilgili hoş sürprizler yaşayabilirsiniz. Örneğin bir blog açmayı düşünüyorsunuz. Bu dönem gayet uygundur sevgili kovalar. Evet, umarım her şey gönlünüzce olur demek istiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın sevgili kovalar. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, Koç burcunun 28 derecesinde 16 Nisan 2018'de bir yeni ay meydana geliyor. Koç burcu sizin İkinci evinizi temsil ediyor sevgili balıklar. İkinci ev neydi? Bizim maddi değerlerimiz, kendi kazandığımız kaynaklarımız ve aynı zamanda manevi olarak kendi kazandığımız kaynaklarımız yani öz değer, öz saygı gibi konularda ikinci ev konularına giriyordu. Demek ki artık bu Mart'tan beri gelen süreçte öz güvenimizi yıkacak bazı durumlarla karşılaştıysak, Be, belki zam istiyorduk, zam alamadık. Belki iş istiyorduk, iş bulamadık. Kendimize olan güvenimiz sarsıldı. Maddiyatla ilgili sıkıntılar yaşadık. Belki aksamalar yaşadık. Belki artık her neyse yeni bir maddi kaynak, yeni bir manevi kaynak bulmak için gerçekten çok ani, sıradışı ve güzel etkiler mevcut. Belki bir iş teklifi alacaksınız. Belki çalıştığınız yerde maaşınıza zam yapılacak. Belki ek işe başlayacaksınız. veya belki özgüveninizi geliştirecek. Başka girişimler, oluşumlar meydana gelecekse sevgili balıklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. hoşça kalın. Evet arkadaşlar. 16 Nisan'da gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerini bütün burçlara göre tek tek anlatmak istedim. 4 parçaya böldüm ki bulmanız kolay olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sizler için büyük bir sıklıkla içerik üretmeye çalışıyorum. Desteğinizi göstermek adına beğenip Abone olursanız çok sevinirim. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Mart ayını atlattık. Artık inşallah güzel bir yeni aya doğru gidiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sevgiyle kalın arkadaşlar.